Evet. Her iki kullanıcıya biz burada ne yaptık? Artık balanslar da var. Tutarlar da var. Hatta burada ilgili kişileri şöyle ben geleyim bir. Şöyle internete geçelim. Burada şöyle şurayı büyüteyim. Mesela şöyle geleyim. E, Algo Explorer'a gidelim. Şuradan mesela testnet'e geçelim arkadaşlar. Şöyle. Ve ben ilgili kişiyi şurada aradığımda bakın şöyle balans olarak 20 balansının olduğunu ve yapılan işlemleri de burada bu şekilde görebiliyoruz. Aldı balanslarda burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki aşama artık yavaş yavaş asalar yani token'ları oluşturmak. Bunun için yine ben geliyorum sayfaya. Şuradan Algorand Ben ben GitHub sayfamda slash 25 Algorand .js'de. Bakın burada iki tane hesap var ya. Yani biri Alice diye isimlendiriyorum. Yani token'ı oluşturan kişi. Bir de Bob ve buna da token göndereceğiz. Şimdi ilk önce Alice'ten bir token oluşturmasını istiyorum ben şöyle. Gelip buradan. şunu kodlarını buradan alayım. Daha sonra sayfada bunları beraber görelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Burada şöyle sağ tıkla new file diyorum. Ve alice şöyle credit asa nokta şöyle cs diye isim veriyorum arkadaşlar. ve Bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi burada neler var arkadaşlar? Bakın ben bir kere algoritma testi almam lazım. purstein bilgilerini buradan şöyle gördüğünüz üzere server bilgisini almam lazım ve buradan bakın API key'ine yine de buradan da alabiliriz en var şuradan doğrudan şunu alıp şuradan bunu buradan da yapıştırabiliriz bana ait bilgi bunu da aldık arkadaşlar Böyle geldik buraya şimdi bakın tokenı kim oluşturacaksa onun minomaniye almamız lazım çünkü onun hesabından işlem yapılacağı için hemen minomaniye alalım neredeydi bizim adresin içerisindeydi Şöyle. Bakın şu hesaptan yapalım. Ve şuradaki minamoni olduğu gibi şuradan kopyalıyorum. Ve gelip burada şöyle minamoni buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Otomatik olarak artık Alice'in hesap bilgisine erişilmiş oldu. Gelip burada bakın Alice account diyoruz. Bakın algı SDK'de minamoni to secret. Alice minamoni ile alıyor bu işleme. Yani artık hesap bilgilerini aldı ve client oluşturuyor. Ve algı SDK'yi bakın algı e, al versiyon 2'de token bilgisini alsın yani server'ı kullansın server bilgisini alsın o da test.net algorant api pürsteyin sayfası ve port bilgisini boş alsın bunu aldı ve asynkron olarak bakın burada birçok parametre yani client bilgilerini alacak bir get transaction parametrelerini du ne yapacak bakın burada not henüz belirlenmedi adres alisin adresi herhangi bir buna dondurma işlem yok desim sıfır diyorum yani otomatik olarak burada mesela şu an 1 e, milyon token oluşturuyorum. Eğer burada 2 olsaydı şu ikisini virgül sayardı 10.000 token oluşturdum. Ve tokenin ismi. Mesela ns şöyle coin diyeyim mesela arkadaşlar. Şöyle coin mesela ns ve burada da coin'in kısapasında şöyle ns diye bir şey yapıyorum. Ve burada bir asset URL'i varsa burada yine bir URL de mesela örneğin ben burada şöyle kendime ait gidip şuradan Linked'in sayfam alayım arkadaşlar Bakın Şöyle Linked'in sayfamı alayım Profilimin bilgisini örneğin burada ben da bildireyim arkadaşlar Şöyle tıklayalım Evet Şunu ben alayım buradan Ve gidip hemen Şuradan Buraya geleyim Evet Bakın bu da mesela Bu token oluştururken Sayfa olarak Web sayfam da olabilir Mesela hatta öyle yapalım isterseniz Şuraya gelelim mesela Şöyle HTTPS Şöyle mesela yani bir blog basit bir sayfa var onu yapalım mesela onu da Açayım bir tamam, Doğru olsun Kulat şu Şunu alayım arkadaşlar Kopya alayım ben mesela Ve bunu da gelip Burada Şöyle Sileyim Yapıştırayım Evet Burada Asset Metadata örneğin biz bir Metadata ulaştırabiliriz IPFS de yani bir dosya kayıt sisteminde Hatchlenmiş bir data saklayabiliriz Ve sonra Manager bakın Alice'in adresi Ser yine Alice'in adresi Reserve Freezing ben yetkiler kimde Crawlback bunlar ana ayarlar bunlar hepsinin kesinlikle olmaz lazım. yani siz de yapmak istiyorsanız birebir bunu kopya yaparsanız yapmanız lazım Ve Transaction diyoruz Algo SDK'den. bakın Make Asset Create Transaction with the Suggested parametrelerle Bütün parametreleri bunun içerisine alıyorum ve row sign transaction deyip Google'un imzalamasını Alice'in script key ile imzalamasını istiyorum ve transaction diyorum ki bekle neyi bekleyeyim await olarak client'ın bu transaction'ın gerçekleştirmesini do ile ve ve daha sonra da yapılan transaction ID'si şudur diye kullanıcıya sunmasını istiyorum arkadaşlar şimdi ben bilgiler işledikten sonra şu an şu hesabımız bizim Alice oldu gelip burada not şöyle Alice asa diyerek ve transeksiyon gerçekleşti arkadaşlar şimdi ben bunu alayım ben şöyle internete tekrardan çıkayım arkadaşlar bakın burada Algorand'a geleyim şuraya bakın tutar bir kere gitti bakın 19.99 yani demek ki bu hesaptan yapmışız tamam hemen ben bunu burada arayayım arkadaşlar şöyle bakın nscoin olarak geldi ve burada geldik NS bakın bizim adresimiz geldi 1 milyon nscoin oldu ve burada Creator Econ F2'ydi bizim Manager account Bakın bütün account hangi accountlar verirsek onların bilgileri var burada Bakın burada yine First Round Sender Balance Bak kullanıcının balansı ne kadar ee, Feat Yani maliyeti ne kadar Receiver Ödüllendirme Sender Revert ve burada Last Round Şu an bu bizim aslında hangi Blocklu işlem yaptığını ver bilgileri sunan kısım Aslında şu an biz bunu oluşturduk ve hemen Şuraya bir gelelim arkadaşlar Bakın şu hesapta bakın bir tane asası var bunun. tıkladığımızda bakın nesi var Asetlerde artık şu an gördüğünüz üzere Enes coin'i var ve şuradan şöyle şu numara var ya Arkadaşlar bu bizim oluşturma bilgisi şu 83'te başlayan 83 42 ile başlayan bu bizim blok bilgisini buradan gördük hemen aldık gördük bakalım burada neler var Evet bakın bizim Aset ID'si boyuyor. 83 Şu gidelim. 69'da bir gidelim. Bakın bunu alarak Başka kullanıcılara ekleyebiliriz. Mesela bir daha gelelim burada. Bakın şöyle açtık. Optin NS Coin Şu. şu bak 83 69'da. Bunu alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bunun bilgisi var. Şimdi bu oluşturdu asayı. Fakat e, e, Bu adres 2'nin asası yok. Doğru mu? Şimdi biz burada Şu adres 2'yi de yani ben bunu arkadaşlara paylaşabilirim ki arkadaşlar yeni bir token oluşturduk, şu kişilere vereceğim. Eğer adres 2'ye de bu yetkiyi sağlamak istiyorsam bakın adres 1'den gelip biraz önce yaptığım gibi Coin'in bilgisini tıklayıp şuradaki ID'sini alıyorum arkadaşlar bakın ID ve 1 milyon tane de Coin'i varmış bakın burada hep görüyoruz. Geri gidiyorum, NS, şu adres 2'ye geliyorum ve bunu opt into the asset diyerek bunu burada arıyorum arkadaşlar. Bu başka bir bilgisayarda olabilir. All diyorum ben. Ve bakın Enes coin geldi. Bunu alıyorum ben. Optin diyorum arkadaşlar. Şifre soruyor. Bu bizim e, Açılışta kendi Algorant'ın genel şifresi. Onu yazıyorum. Evet. Gelelim buraya. Ve şöyle geri gelelim. Bakın. Şimdi 0 asa diyor. Bakın şöyle. Fakat Optin'i var. Bakın Enes coin Optin edilmiş ve 0. Yani sıfır 0 nasıl koyunamaz gördüğünüz üzere. Şimdi 10 algosu var ve 0 asası var. Bunların ikisini de burada gördük. Şimdi biz ne yaptık? Token'ı oluşturduk 1 milyon tane ve başka bir kullanıcıya da ürettik. Bakın ürettik. Üye, üye oldu bu. Optin yaparken de bir transaction fee ödedi gördüğünüz gibi. Bakın bu 10 algoydu. Optin yaparken de üyelik ücretini ödedi. Bu da oluşturma ücretini ödedi. Bu şekilde biz ne yaptık? İlk token'ımızı oluşturduk ve ikinci bir adresi de üye ettik. Gelin bir sonraki videomuzda da bakın burası da bir as oldu artık yani asaya üye. Parası yok ama üye. Gelin bir sonraki videomuzda da birinci hesaptan ikinci hesaba token tutar nasıl gönderilir onu görelim.